Auto farkası dumandan hafif Snapse'yi buldu. Tek smockları var. O da Şener'de. Oy, oy oy oy. Herkes wall bankleri yedi. Can kalmadı kimsede. Xbox down. Aman aman. O black diyor. Böyle titretiyor.